Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bugün yepyeni bir nasıl yapılır videosuyla karşınızdayız. Bildiğiniz üzere yaklaşık 2 gün önce EPTT AVM üzerinden ücretsiz olarak 20 ile 65 yaş arasındaki herkese haftada 5 adet olmak üzere ücretsiz maske dağıtılacağı bilgisi verilmişti. Daha sonra bu bilgi E-Devlet üzerinden yapılacağı şeklinde güncellendi. Yani artık E-Devlet üzerinden biz 20 ile 65 yaş arasındaki her Türk vatandaşına haftada 5 adet olmak üzere ücretsiz maske dağıtılacak. Şimdi bunun nasıl yapıldığını anlatıyoruz. Bunun için aslında çok kolay bir yöntem var arkadaşlar. Girmemiz gereken bir adet internet sayfası bulunuyor. Bu sayfaya girip bazı bilgileri doldurduğumuz zaman adresimize ücretsiz olarak 5 adet haftada 5 adet olmak üzere ücretsiz maske geliyor. Şimdi gelin bu işlemi nasıl yaptığımızı ekrandan göstererek sizlere anlatalım. Ücretsiz maske başvurusunda bulunmak için ilk olarak basvuru.turkiye.gov.tr yani basvuru.turkiye.gov.tr e-devlet adresine girmemiz gerekiyor. Bu adrese girdiğimizde arkadaşlar karşımıza bir form çıkıyor. Burada yazıyor zaten 5 adet cerrahi maske 3 katlı diyor. Önce TC kimlik numaranızı giriyorsunuz. Daha sonra adınızı ve soyadınızı giriyorsunuz. Bu bilgileri girdikten sonra eğer varsa sizinle beraber yaşayan, farklı aile bireyleri varsa sizinle beraber yaşayan onların bilgilerini de buradan giriyorsunuz. Aile bireyi ekle diyerek. Onlar için de bir TC kimlik numarası ve ad soyad bilgisi girmeniz gerekiyor. Daha sonra devamında iletişim bilgilerinizi yani cep telefonunuzu giriyorsunuz. Bir il bilgisi giriyorsunuz, ilçe bilgisi giriyorsunuz, mahalle, köy, cadde, sokak ve adresinizin kalanına giriyorsunuz. Sayfanın en sonunda da güvenlik sorusu var. Mesela bende şu anda 15 artı 14 kaçtır diyor. Bu bilgiyi girmemiz gerekiyor. Yani 29 bilgisini gireceğiz. Eğer 2 kişi eklediyseniz 2 paket geliyor size bu arada. Bu konuda da bilgi vermiş olalım. Eğer 3 kişi eklediyseniz yani birden fazla ekleyebiliyorsunuz bu arada. 3, 4, 5 kişi eklediyseniz e, ona göre de paket sayısı artıyor. Bir de metnin en sonunda yukarıda verdiğim bilgilerin doğruluğunu kabul ediyorum. Bu sayfada belirttiğim adres bilgilisinin teslimat için yeterli olmaması durumunda Mernis sistemindeki adres bilgilerimin bu amaçla kullanılmasını kabul ediyorum diyor. Maske siparişi ver dediğinizde bu kaydın alındığına dair size bilgi de verilmiş oluyor. Gördüğünüz gibi çok kolay bir e, işlemle yaklaşık 5 dakika sürecek bir form doldurduktan sonra adresinize bu maskeler ücretsiz olarak gönderiliyor. Ne zaman geliyor tabii peki? Biz yeni daha başvurduk. O yüzden daha dün akşam başvurmuştuk. Öyle söyleyelim. Henüz bize ulaşan bir şey olmadı. Muhtemelen 3-5 gün içinde geleceğini tahmin ediyoruz. Her hafta buna başvurabilirsiniz bu arada. Yani bu hafta 5 tane aldınız. Bir sonraki hafta içinde 5 tane alırsanız güzel olur. Ama burada şunu uyarıyı yapmakta fayda var arkadaşlar. Eğer sokağa çıkmıyorsanız, maskeye ihtiyacınız yoksa Böyle bir hakkınız olsa bile kullanmanızı ben çok önermiyorum. Sonuçta bunlar e, PTT için bir, e, sonuçta PTT getiriyor bunları. PTT için ekstra bir külfet oluyor. Birisi çıkıp sizin için maske getiriyor. Eğer so sokağa çok çıkmıyorsanız, evde çalışan, evde oturan birisiniz e, maskelerden almanızı önermiyorum. Ama ihtiyacınız varsa e, devletimizin böyle bir hizmet sunduğunu da belirtmiş olalım. Bir nasıl yapılır videosunun daha sonuna geldik. Konuyla ilgili merak ettiklerinizi bu videonun altında bizlere sorabilirsiniz. Elimizden geldiğince bildiğimiz kadarıyla yanıtlayacağımızı söyleyelim. Youtube kanalımıza abone olmayı bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağlara takip etmeyi unutmayın. Farklı bir videoda, farklı bir çekte karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.